adım Minimalizm serisinin üçüncü adımındayız. Kaç tane ayakkabınız var? 3, 5, 10, belki de sayısını bilmediğiniz kadar. Peki günlük olarak bunların kaçını kullanıyorsunuz? Muhtemelen sadece %20'sini. Çünkü 80'e 20 kuralı burada da geçerli. Ayakkabı dolabındaki birçok ayakkabı bir gün giyinmeyi bekler. Yıllarca bekler. Ama o bir gün hiçbir zaman gelmez. Adım adım minimalizme gittiğimize göre ayakkabı dolabımızı açıyoruz ve içerisinde son bir yıldır kullanmadığımız bütün ayakkabıları ayırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra dolabınızda ne kadar çok yer açıldığına çok şaşıracaksınız. Adım adım minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler.